İlk programımızı yapmış oluyoruz. İnşallah ileride ilerleyen süreçlerde yine yaparız. Öyle temenni edelim. Ben kendisine katıldığı için hepinizin adına teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, ben bir girişyah yapacağım. Daha sonra sözü hocama bırakacağım. Hocam konuşacaklar meseleyle ilgili bizi aydınlatacaklar inşallah. Sorularınızı arada da sorabilirsiniz ama hani konuşmanın sonunda da sorabilirsiniz. Yaklaşık olarak böyle bir saatlik bir program yapmayı e, umuyoruz. E, i̇nşallah e, güzel olacaktır. Hocam ben hemen şöyle bir girizgah yapayım. Buyurun. Mantık e, tabii hem felsefe hem mantık ismiyle insanla ilişkili e, iki ilim dalı. Felsefe içerisinde sevgi e, sözcüğünün geçmesi hasebiyle insanın duygularından ve bilgeliğinden kaynaklanan bir disiplin. Mantık da aynı şekilde insanın nutkundan yani onun bir akıl varlığı olması özelliğinden ve aynı zamanda bunu konuşarak dile dökebilen iç sesini dış sese dönüştürebilen bir varlık olması hasebiyle mantık ilmi de direkt insanın varoluşundan var kaynaklanan bir yapıya sahip. Tabi e, sofistler burada hemen benim hatırıma geliyor mantık deyince e, işte sofistler Sokrates'ten önce e, biraz daha böyle eristik dediğimiz bir yöntemle e, daha çok işte tartışma, işte, abartma, mugalata e, yapma gibi yollarla kesin bilginin olmayacağını işte her şeyi kesin bir şekilde bilemeyeceğimizi veya işte bilinecek şeylerin ölçüsünün insan olduğunu iddia ediyorlardı. Protogoras özelinde ve Gorgias özelinde bunları söyleyebiliriz. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyorlardı ve biz bir şeyi kesin olarak bilemeyiz. Bilsek de bunu başkası sanmayız. Dolayısıyla bilecek Hocam sesiniz gitti bende ama herkes de öyle mi acaba? Evet Birazdan gelir. <gülüyor> Olur. Muhammed Hocamızın interneti kesildi gibi, birazdan hocamız tekrar bağlanacak. Hı hı. Ben bu arada arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Ee, Muhammed Canel Candan, e, felsefe, e, düşüncenin e, yaygınlaşmasında emeği olan gayretli aktif bir arkadaş tavsiyelerini tutmanızı tavsiye ederim bir de hepiniz üniversite öğrencisiniz belki ben gençlere derim ki bu sıralara aşın her şey sınıfta öğrenilmez sınıf dışında kaynaklarımız besleneceğimiz bal alacağımız çiçeklerimiz yayılım alanlarımızın olması lazım arkadaşlar hatta bir felsefe grubu bir de edebiyat grubu bir sosyoloji grubu oluşturmamız çok güzel olur insan tek boyutlu olmamalı ben diyorum bir insanda 3 zevk olmalı felsefi zevk tasavvufi olgunluk ve edebi incelik birisi kafa güzelliği birisi gönül güzelliği birisi dil güzelliği arkadaşlar Felsefe soyutlamayı yolunu göstermesi, rasyonel bakmayı, bizlere tutarlı olmayı, irdelemeyi, eleştirel düşünme yöntemini göstermesi açısından bir teknik verir, değil mi? Evet. Ve ilim merakı, öğrenme aşkı ve heyecanı uyandırır bizde. Bu açıdan bir kafa zenginliğidir. Tasavvufi olgunlukta güzel insan olmak, gönül adamı olma, gönüle dokunma, ahlakı güzelleştirme açısından o da gönlümüze ve davranışlarımıza bir ayrı bir olgunluk verir. Edebi zevkte dil güzelliği, dil za aynı zamanda gönül demektir de. Gönül güzelliği, dil güzelliği, üslup güzelliği. Edebiyat edetten gelir, güzel düşünme, güzel ifade etme, güzel yaklaşma, retoriyemizin güzel bir tarzda endam ile bir öyle bir asalet ile karşı tarafa kendimize arz etme açısından, kavram kelime, zenginliği açısından önemsenecek bir husustur. Her ay bir edebiyat dergisi mesela takip ederim, bir iki hatta üç tane. ...felsefe dergisi takip ederim. Ee, Caner, e, biz e, felsefe dünyası geliyor, on tane ancak satabiliyoruz. Zor satıyoruz, bazı felsefeciler almıyor, ben onların yerine iki tane alıyorum, üç tane alıyorum. Yani, <gülüyor> evet. yani düşünebiliyor musun, felsefe dergisini biz yaşatmazsak kim yaşatır? Yaşat doğru, doğru diyorsun. O, o da elaya düzgün arkadaşlar yani, felsefe Hı -hı. dünyasındaki Hı -hı. arkadaşlar. Evet, Bizim evet. de zamanımızda çok yazımız çıktı ve bize puan da kazandırdı yani. Çünkü bir geçmişi vardır. Biliyorsun her dergide yazılan puan hak etmiyor. Hı -hı. Haliyle ben siz e, şeyden gönülden düşmeyin, hattan düşün de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hattan düştüm, tekrar e, bağlandım. Siz başlamışsınız evet. buyurun hocam. E, ben arkadaşlara e, fırsattan istifade dedim. Üç tavsiyede bulundum yani. Hı -hı. Zaten insanın üç boyutu vardır, düşünsel boyut, Hı -hı. E, duygusal boyut, psikomotor, davranışsal boyut, düşünce e, zenginliği e, değil mi, inançlı olmak ile, bilgili olmak ile, derin kültür sahibi olmak ile, çok okumak ile oluyor bu e, düşünce Hı -hı. yönümüz. E, duygusal yönümüz e, yine biraz edebiyat, biraz tasavvuf, biraz merhamet, biraz acıma, biraz e, efendim, e, etos ve patos yönümüzün kuvvetli olmasıyla mümkün oluyor. E, eylemsel yönümüzde e, biraz dindarane tutum izlememizde yani istikamet üzere olmamızda. Allah'ın buyruklarına uyma, güzel insan, güzel İslam, güzel Müslüman olma yollarını aramakla oluyor. Yani davranışlarımızı güzelleştirmek. Zaten felsefenin arkadaşlar iki anlamı, iki yönü vardır. Yani bir teorik hikmet, bir pratik hikmet. İslam filozofları ona nazarı hikmet diyor, ameli hikmet diyor. Nazarı hikmet metafiziği için, epistemolojisi. Değil mi? Bilgi e, yönü, sorma yönü, sorgulama yönü, e, değil mi? E, ontoloji, epistemoloji, yani bu daha ziyade teorik yönüyle oluyor, metafizik. Hı -hı. Ama ameli hikmete gelince o biraz e, güzel insan olma, esiratul felsefiyye arkadaşlar. E, bu Bekir Razi çok yanlış anlaşılan bir e, filozofumuzdur, İ, ilk İslam filozoflarındandır. Sanki deist gibi, naturalist gibi bize anlatıldı. Değil aslında. Vahyi de kabul eder, peygamberi de en güzel ahlaklı olmanın yollarını da bize gösterir arkadaşlar. haliyle o es-siratul felsefiyyeyi felsefi tutum bir hayat tarzı olarak bize sunar. Bir yürüyüş, bir yol alış yöntemi. Yani Erdem yolu, Sokrates'in dediği gibi bir ahlak yolu olarak bize gösterir. İşte ameli hikmet arkadaşlar siyaset ve ahlaktır. Siyaset ve ahlaktır. Onun için ilim, ilim bilmek bir kuru emek değil. İlim kendimizi bilmek, yol alış, iyi insan olma, kendini bilmekle başlayan bir serüvendir felsefe. Ben... Caner, böyle fırsattan istifade, böyle bir ufak bir ısınma hareketi yaptım. Eyvallah Siz, hocam. Siz e, takdiminizi bitirin, ben e, konuya gireyim. Tamam, tamam. Ben hani fıkrada kalmıştım herhalde. E, hocanın hanımı geliyor diyor ki, ya hoca, iki kişi nasıl haklı olabilir? Mutlak surette bunlardan birisi haklı olmalı. Hoca ona da, sen de haklısın diyor. Böylece yani herkesin <gülüyor> haklı olduğu ama işte ölçü, ölçünün olmadığı bir durum ortaya çıkıyor. Burada Buradan biz hani yola çıkarak mantığın gerekliliği üzerinde durabiliriz. <gülüyor> Sanki sofistlerle mücadeleye işte Sokrates başlıyor hocam. Bir anlamda belki doğru bilgiye, kesin bilgiye gidecek kapının işte kavramlar olduğunu, tümel kavramlar olduğunu söyleyerek bu kapıyı aralıyor. Öğrencisi Platon ise bunu geometriyle, aritmatikle yapmaya çalışıyor ve akademisinin girişine işte geometri bilmeyen giremez gibi bir ifade yazıyor. Dolayısıyla ee, o da tam anlamıyla belki bunu başaramıyor çünkü hani saymak, e, ölçmek tam anlamıyla bilgiye tekabül etmediği için e, mantığın kurucusu olarak Aristoteles e, ne yapıyor? İşte bu sofistlerle mücadeleyi aslında yazmış olduğu altı e, kitapla düşüncenin ve aklın ilkelerini e, tam anlamıyla böyle ortaya saçıp dökerek kurallarıyla e, düşünceye ve düşünmeye bir kural kanun. Koyarak ve Hem bilimi hem de mantığı kurmuş oluyor ve muallimul evvel ünvanını, e, İslam filozoflarınca ifade edilen o ünvanı hak etmiş oluyor bir nebze bir anlamda. Tabii daha sonra e, bu bilim e, ya da aslında Aristoteles'in belki e, bilim olarak saymadığı, o yüzden e, daha sonra onun şarihleri tarafından eserlerine organon, Den, denmesi yani bir alet ilmi gibi düşünülmesi ama sanırım Farabi abi de daha çok ilim olarak e, ele alınıyor. Şimdi biz bu bağlamda sizden böyle bir mantığı e, ve Müslüman filozofların mantık algılarını e, dinlemek istiyoruz hocam. Buyurun. Söz sizin. Değerli arkadaşlar arkadaşlar e, e, Allah ilmimizi, anlayışımızı e, artırsın. E, Duayla başlayalım. E, Allah Resulünün güzel duası. Allahümme ezitneye ilmen ve fehme ve imana, tevafeni Müslüman ve elhikmi bir sâlihîn Ey Allahım benim ilmimi, anlayışımı ve imanımı kavileştir, arttır, beni Müslüman olarak öldür ve salihlerle birlikte haşreyle. Şimdi ben batılı filozoflara baktığımız zaman özellikle Fransız personelistleri, İngiliz deneyimcilerini biraz dışta tutarsak David Umut falan, genelde batı filozoflarının yaptığı Hristiyanlığı felsefi bir üslupla bize sunmak, boyalayıp sunmak, hiç tereddüt etmiyorum bunu söylerken, çok filozof okudum. Yani işi yine gönüp dolaşıp tez, antites, sentez, baba, ana, kusar ruh ve ete kembeye büründüm, İsa diye göründüm ve Hristiyanlığı birçok yerlere böyle sindirirler. Şimdi biz de besmele ile başladığımızda sanki iyi felsefe yapmayacağımız gibi bir, bir kompleks var, haslı arkadaşlar. Ben e, ilim yolcusunu severim, özgüveni olanı daha da çok severim. Böyle bir kompleks asla yaşamayın. Mesela ben kendi alanımda söylüyorum. Birçok kişinin elinden şöyle veya böyle tuttuk. E, 50 aşkın ilahiyatlarda mantıkçı olduk. Asistanlarla beraber, 60'a yakın. E, 7-8 tanemiz profesör oldu. 5-6 tanemiz, doçent daha da fazla. Diğerleri asistanlarımız. Ve e, diğer alanlarda çalışanlara bakıyorum. E, yani ilerideyiz, geride değiliz. Ben kendimden sorumluyum, kendi alanımdan sorumluyum. Mantıkta iyiyiz ilahiyatlar olarak. Daha da iyi olacağız Allah'ın izniyle. Daha da iyi olacağız. Avantajımız, Arapçayı da bilmemiz, Batı dilini de bilmemiz artı düzenli, prensipli, etik ölçülere uyarak ve birbirimizle dayanışma içinde olarak yol almamız. Ben bunu önemsiyorum. Birçok enerjimizi biz üniversitelerde birbirimizi didikleyerek, mınçıklayarak, önünü keserek, yolunu keserek ee, değil mi? harcıyoruz, boşa harcıyoruz yani. Halbuki... Üniversite koridorlarında, üniversite bahçesinde, üniversite kantinlerinde, üniversite hoca odalarında ilim, fikir değil mi? Konuşulmalı, tartışılmalı değil mi? Sokretik yöntemler, aktif yöntemler, sormalar, sorgulamalar, aramalar, araştırmalar konuşmalı değil mi? Konuşmalı. He. Ee, çok basit e, politik e, angajmanlara girmeye gerek yok. Çok basit dünyevi kaygılara sap olmaya gerek yok. Çok basit ayak oyunlarına girmeye gerek yok. Şimdi bunu söyledikten sonra ben bir usul olarak söylüyorum. Mantıkçı arkadaşlar kare kare düşünür. Çok böyle helezonik ve dairesel düşünmez. Onun için çok Fikir açıcı, çok ufuk sıçratıcı, çok yeni şeyler keşfedici bir alan değildir aslında mantık, normatiftir. Mantıkla dilin çok geniş bir spekülasyon yapmaya tahammülü de yok, gereği de yoktur. Mantık, normatif, kuralları belli. A ise B'dir, A'dır, öyleyse B'dir. Bunu atom gelse parçalayamaz. Değil mi? Atom gelse parçalayamaz mantığın sağlamsa iyi ilim yaparsın mantığın sağlam iyi ilim yaparsın o kadar efendim ama e, A ise B'dir A değildir öyleyse B değildir diyemeyiz mesela bu mantıkta asla geçerli değildir insan tesettürlü olursun ilahiyatçı değilsin Semra belki de felsefeci öyleyse tesettürlü değilsin diyemeyiz Mesela bu da geçerli değildir. Bunu, bunu, bunu da bunu da iki dünya bir araya gelse geçerli kılamaz. Formel olarak. Bak bu bir sabittir. A ise B'dir, A değildir. Öyleyse B değildir diyemeyiz. Değil mi? Misal. Haliyle mantığa başlarken böyle çok büyük devasa teorilerle biz dünyaya yeniden dünya kuracağız. Yeniden Amerika'yı keşfedeceğiz yok. Bunu bilelim. Ha, şimdi gelelim İslam düşüncesinde mantık diyelim. Ben baktım Caner Hoca, İslam düşüncesinde mantık ilmi diye baş üst başlık atılmış. İslam düşüncesi deyince arkadaşlar, üç sac ayağını birlikte görmemiz lazım. Felsefe, tasavvuf değil mi? ve kelam. Bu üçü İslam felsefesini oluşturur. Yani kelamı atarak biz felsefe yapamayız. Yani felsefeyi zenginleştiremeyiz. Felsefede e, temellendirmelerimiz, argümanlarımız zayıf olur. Büyük bir malzeme alanı açar. Zaten İslam mantıkçılarına bakalım. Çoğu e, felsefe artı kelamcıdır. Taftazani'ye ne diyeceksiniz siz? Seyyid Şerif Cürcani'ye ne diyeceksiniz siz? Efendim, e, e, e, e, e, e, İsa Goji yazarı değil mi? Eperiye'ye ne diyeceksiniz siz? E, e, Kazvini'ye ne diyeceksiniz değil mi? E, Tahtani'ye e, ne diyeceksiniz? E, veya Beyzavi'ye ne diyeceksiniz? E, aynı zamanda bunlar arkadaşlar. Gazali'ye ne diyeceksiniz? Tam tipik bir e, İslam düşünce, düşünürü. Hem kelam var, değil mi? Hem e, felsefe var, hem mantık var, hem tasavvuf var. Değil mi? Aslında tasavvufun da bir felsefi yönü vardır yani, teorik yönü. Ki asıl kıymetli yönü odur yani efendim öbüründe yan, yanmalar, yanılmalar, sapmalar sapmalar, taklit e, gösteri, riyakarlık olabilir ama teoride ne? Teori bellidir yani. Değil mi? Fenafillahı nasıl açıklayacaksın? Zühtü nasıl açıklayacaksın? Takva kavramını nasıl açıklayacaksın? Sonra İslam filozofları deyince, İslam filozoflarından mantık halkısı, İslam coğrafyasında yetişmiş felsefi düzeyde ameliyede bulunan simaları hatırlıyoruz biz. Hatta bunların içine bazı mesela Musa İbni Meymuni, Yahya İbni Adi'yi bile katıyorlar. Yani İslam coğrafyasının yetiştirmiş olduğu felsefi düzeyde varlık gösteren kişiler deyince bir iki gayrimüslim hatta mütercimler, Huneyn bin ishaplar falan bile girebiliyor. pekala yani İslam filozofu olma e, ne demek İslam filozofu olma yine e, e, dinin temel iddiaları Allah varlık e, insan veya Allah eşya insan a yönelik rasyonel tutarlı şumullu, kapsamlı ve yer yerde eleştirel çapta fikir yürütme ve bir e, dünya düşleme, bir e, tarz oluşturma ama bir sistematik bütünlük içerisinde. Bu sistematik bütünlük bir ekol içerisinde yürür. Bu ya meşayı olur, ya işraki olur, ya bağımsız olur arkadaşlar. Bu üçünde de devasa mantıkçılar çıkmıştır ama en ağır basan İslam düşüncesinde mantık algısı deyince ağırlıkla meşayileri aklımıza getiririz arkadaşlar değil mi Aristocu çizgiyi takip eden evet. ama işraki felsefede de mantık güçlüdür arkadaşlar sühreverdinin mantığını yaban atamayız yani mesela bağımsızlarda e, İbn Haldun'u Gazali'yi biz bir kenara atamayız ama Asıl İslam dünyasında, e, İslam kültür tarihinde mantık algısı deyince ben ağırlıkla arkadaşlar meşayiler aklıma gelir. Meşayi metot yöntem olarak Aristo'yu izleyen teripetosçular değil mi? Kinde, Farabi, İbni Sina, İbn Rüşt e, hatta ondan evvel, e, İbn Rüşt'ten evvel e, e, Miskevey, bu bereket bağdadır evet bunları bunları arkadaşlar şey olarak göreceğiz meşahiler olarak göreceğiz sistem olarak Aristocu çizgiyi takip ediyorlar şimdi bu mantıkçılar sadece mantıkla uğra uğraşmıyor o, o zamanki mantıkçı aynı zamanda iyi bir Felsefeci İslam felsefecisi içerisinde ve bunlar konuları lisaniyat, mantıkiyat, tabiiyat, ilahiyat, değil mi? diye alt başlıklar altında yani böyle sistemli bir şekilde, metodik bir şekilde yürüten bir kişiler. Zaten o zaman felsefe bir ilmikül, bu alanları kaplıyor. Bugünkü gibi öyle. Gerçi de bugün de bir zorunluluk var bir alan felsefesi açısından. Çünkü öyle ilmikül bütün ilimleri kuşatacak bir çatta bir adam çölü bulmak kolay değil. Şimdi alan felsefesi var. Dil filozofu oluyor mesela, din filozofu olabiliyor, Efendim, sanat filozofu olabilir, siyaset felsefecisi olabilir herhalde günümüzde dil felsefesi dil filozofuları üzerinde hayli e, durabiliyoruz yani Türkiye'de de İpey e, Hava e, yapıyor kelimeler ve şeyler İpey Hava e, yapıyor değil mi e, Misal yani e, veya suser İpey Hava yapıyor e, haliyle arkadaşlar felsefede bir bütünlük bir, bir aleme bir bütün olarak bakma diliyle diniyle sanatıyla değil mi evreniyle bir bütün ilmi kül oluyor ama daha özele geldiğimizde arkadaşlar İslam felsefecilerinde mantığın ağırlıkla bir alet ilmi olduğunu görüyoruz arkadaşlar Şimdi felsefenin bir dalı olarak bakanlar var düşünce tarihinde, felsefenin kendisi ol olan olarak bakanlar var, alet felsefeye giriş olarak bakanlar ama meşşailer genelde arkadaşlar mantığı kendisi ilim olmaktan ziyade ilmin ulum olarak görüp inceliyorlar. İlimlerin ilmi, ilimlere methal ilimlere giriş, ilimlere alet ve, ve koydukları isimlere dikkat edin kızlar arkadaşlar. İlme alet, mizanul ucul, miyyarul ilim, mi hakkun nazar, kustasur müstakim. Bak, mantığa verilen isim bunlar. Rasululülm, değil mi hocam? Rasululülm. Ra, tabi ilimlerin efendisi, başı, başı. reisi tabi. Evet. Ondan sonra ve aynı zamanda hı. ilimlerin girişi de, yani o, sen şimdi bir fikir bina ederken bir elinde bir çekicin, hı hı. bir metren, bir te, değil mi? Ölçü birimin olmadan neye göre binayı yükselteceksin? Hı. Bunun için İslam filozofları ilimlere başlamadan evvel edinilmesi gerekli alet ilmi olarak görürler. Arkadaşlar alet ilmi gelenekte de derler, e, aletin sağlam olsun deyince biz Osmanlı'da dikkat ediniz e, dil ve mantık kastediler Ve Osmanlı ülemasında bizim Mehmet Aydın Hocam derdi benim e, bakmayın bu devrim godamanların eski kötülemesine. Osmanlı alimlerinden hiçbirinde hemen hemen dil ve mantık hatası göremezsiniz derlerdi. Dili ve mantığı öyle sağlam kullanıyorlar. Hakikaten Caner ben Darülfünun İlahiyat Fakültesinde yazılan makalelere bakıyorum. Evet. O kalı makaleler yani düşün 1932'de bir bahane ile kapatılıyor. öğrenci evet. yok diye. Sahtekarlık evet. bunlar ya vallahi ya. Efendim. Hala aynı yalan devam ediyor yani. İnanmıyorum bana öğretilen tarihe. Sebetle mezardansa bu hayatı tercih ediyor yaşayı. Hmm. E, döneyim alet ilmi olarak görülüyor ve ilimlere girmeden evvel öğrenilecek hmm. değil mi düşünme yasaları bilinenlerden bilinmeyenlere ulaştırılacak bir e, alet ilmi e, hmm. değil mi veya objelerin bilgisinde aklı iyi kullanma e, e, sanatı diyor hmm. e, e, Düşüncede yanlışa düşmekten koruyan bir fen bir alet diye İslam filozofları algılıyor bunu. Bak ilk ikisi alanına göre yani tasavvurattan tasdikata oradan da delillere bizi yükselten yasaları öğreten ilimdir derse, konularına göre mantığı tarif etmiş oluruz. Ama evet. zihni düşüncede yanlışa evet. düşmekten koruyan bir fen bir alettir dersek arkadaşlar bu zaman da amacına göre kullanmış oluruz. Yani yani İslam filozofları, sizin e, biraz tabirlere aşina olmanız için söylüyorum, mantığın mevzusu ve amacı üzerinde çok duruyorlar. Mantığın konusu et tasavvurat ve tasdikat derler. Amacı ise ve gayet el-ihtirazü minel hatayı fil fikri derler açayım biraz konusu tasavvurlar ve tasdiklerdir tasavvurat kavramlar mantığı tek tek objeleri, tek tek fikirleri tek tek kavramları düşünmenin ölçü birimi olan genel makulatı ve makulatı, kategorileri ve elfazı inceleyen kısımdır Hatta buna methal bile derler, kavramlara. Giriş, İsa Goji, değil mi? Sonradan Eperini, İsa Gojisini, İslam filozofları arkadaşlar, giriş olarak, methal olarak almışlar. Ve orada lafızlara, bak ne kadar güzel bir yöntem. Önce kendileriyle fikir binasını kuracağımız tuğlalar olmayınca biz fikir binamızı yükseltemeyiz. İşte o lafızlar, lafız lafızların e, delaleti lafızların çeşitleri e, müfret mi mürekkep mi efendim külli mi cüz'i mi tümel mi tikel mi somut mu soyut mücerret mi efendim e, müşahhas mı içlemine ne, ne türüne birbirleriyle ilişkisine mübayin mi birbirine müradif mi müşterek mi eşsesli mi Bunları, o iyice kullanacağın malzemeyi, iyice o elfazı bileceksin ki bilinçli olarak cümle kurasın. Bilinçli korarak yargıya ulaşasın. İşte bu tek, tek kavramları birleştirip bir yargı oluşturman tasdikat oluyor. Tasdikat. Mesela elcev-ü diyor. Hava açıktır. Hava ayrı bir lafız, açıktır bir lafız. Dır ile onun bir nispete sokarsan, mahkumun aleyh ile bir arasında, yani yüklenen ile yüklenilen arasında bir e, hüküm verirsen, bu tasdik oluyor. Tasdikat, öncülleri birleştirerek yine istitlallere, meçulattan malumata, pardon, malumattan meçulata bilinenlerden yola çıkarak, bilinmeyenlere tavassulu diyor, ulaşmayı bize sağlayan ilimdir. Haliyle arkadaşlar bu ilimler tasavvurat kısmında İslam mantıkçıları kategorileri ele alıyor ve elfazı, beş tümeli isagoji işliyor. Tasdikatta önermeleri, yani kazayayı ve ahkamul kazayayı önermeler arası ilişkileri ele alıyor. Sonra kıyasa geçiyor. Arkadaşlar, İslam mantıkçılar öyle bir düzen içerisinde Aristo'yu şerh edip yorumluyorlar ki kavramlar önermeler için ön hazırlık, önermeler ise kıyas, istitlalde akıl yürütmede bulunmak için ön hazırlıktır. Pekala, sorarım size mantığı dokuz bölümde ele alıyordu İslam mantıkçıları. Bu beş sanat ne oluyor? Yani kavramlar, kategoriler, önermeler, kıyas, ondan sonra gelen beş sanat, Burhan, Cedel, Hitabe, Şiir, Safsata, bunlar da mantığın uygulama alanı oluyor. Niye sanat deniyor? Biraz düşünelim arkadaşlar. Bunlara niye beş sanat deniyor? Bunları uygulamak, her insanın harcı değil, bir bilgi, bir birikim, bir seviye gerektirir. Burhani ölçüde, hatabi ölçüde, cedele ölçüde, muhayyalata dayalı, ikne edici veya çarpıcı, nefsi etkileyici şiirler inşaat etmek, konuşmalardaki yanlışları, safsataları, eğittikleri, boşlukları görmek, bir incelik, bir maharet, bir birikim, bir uyanıklık, bir seviye gerektirdiğinden dolayı bunlara sanat deniyor. Beş sanat. İslam mantıkçılar o kadar güzel bunu açıkıyor ki, diyor ki tasavvurat veya mantığın suret kısmı kim? kavramlar, anımlar yani, taksimler, önermeler, bir de kıyas. Bunlar formeldir. Suri mantık diyoruz biz buna. Suri mantık. de. Demin dedim ya, top gelse bunu e, değiştiremez. A ise B'dir, A'dır, B'dir. Top gelse bunu değiştiremez. Ama sen bunun içeriğini, mesela koronalı, koronalı ise uzaktır. Aysel koronalıdır, öyleyse 15 gün ondan uzaktır. Bak. Bu hiç Hı. değişmez bu. A ise B'dir, A'dır, öyleyse B'dir. Veya her A, B'dir, her C, A'dır, her C, B'dir olacak. Mecbur. Değil mi efendim? Ee, Barbara. Yani tümel olumlu, tümel olumlu, tümel olumlu. Değil Top gelse bunu değiştirmez. Buna formal diyor, suri. Suret. Yani ben kitabımda kıyma makinesi diyorum. Yukarıdan ne vurursan buradan onu alırsın. İçine ne korsan dıştan onun rengini görürsün. İçine sürahinin içine arkadaşlar şey limon suyu korsan sarı görürsün, süt korsan beyaz görürsün. Artık vişne e, su suyu korsan vişne e, renginde görürsün vesaire. Bu formeldir. Bunlar çıkarım kalıpları. Şaşmaz, evrensel tabi ve zorunludur bunlar arkadaşlar. Onun için klasik mantığa e, güveni fazladır İslam mantıkçılarına. Ve bunu yeterli görürler. Yani başka Böyle çok değerli mantığa, ihtimalli mantığa, yeni çıktı gerçi. Fuzi mantığa gerek duymazlar. Doğru yanlış üzerinden giderler. Informal, yani bu suri mantık değerli arkadaşlar, bir şeye benzer, bir altını ölçen miheke miyara benzer. Korsun, bakarsın, altın mı, değil mi? Değil mi? Ölçersin. Bu vezin, bu ölçü, kıyas kuralına uyuyor mu, uymuyor mu? Aa, bu suri mantık al Yani ölçü taşıdır. Aa, beş sanat ise ayar taşıdır. Yani bu tarttığımız arkadaşlar, 18 gram 16 gram mı, 22 gram mı? Hanım 18 gram mı, 16 gram mı derlerdi kız. 18, 16 biraz. ayar. olarak hocam, 18 ayar. 18 ayar değil. Mi? 22 ayar gibi. Hı -hı, ayar 22 vardı. ayar. Ha. Evet. Ha, 18 ve 22 ayar diye daha iyi. Ziyade. 14 ayar da var, yanılmıyor. Var, canım. evet, evet, var. <gülüyor> Doğru, 14 ayar da var. Evet. Şimdi en güzel ayar nedir? 22 ayar, Burhan. Evet. Bunun bir altındaki 18 ayar oluyor, Cedel. Bunun bir altındaki 14 ayarı, oluyor, Hatabe. Onun evet. altındaki varlar biraz teneze benziyor yani, görünüşü evet. süslü ama çok değerli değil. Hmm. Gözü, gözü alıyor, gözü işte şiirsel, çarpıcı. Evet. Evet. Ondan sonra birisi de var teneke, altın suyuna batırılmış ama içi teneke. Bu da sahte dedi, sahte evet. altın. Buna da safsata diyoruz. Safsata. Evet. Evet. İşte İslam mantıkçıları bu Suri kısmını da maddi kısmını da yani hmm. informel yani içerik mantığını da beraber işliyorlar. Ama ben şunu gördüm Muhammed. Evet. Genelde güçlerini, ağırlıklarını bir mantığa veriyorlar. Ben onu kitabımda da işledim. Gelip gelip Burhan, Cedel, Hitabe, Şiir Safsatada güçleri kırılıyor. Tefsir kitaplarında da öyledir. Bakınız Elmalı'ya bütün gücünü, maharetini, kuvvetini bu Bakara'da değil mi? Ali İmran'da, Nisa'da, Maide'de ipe sergilemiş. Sonlara doğru kısa geçiyor yani. <gülüyor> kısa geçiyor. <gülüyor> İslam i̇şte mantıkçıları da bence ağırlıkla, tabii Farabi, Kindi, Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd, Gazali'yi biraz dışta tutarsak hatta şeyi de katabiliriz. <gülüyor> E, taftazaniyle taftazani de önemli e, seyir şerif cürcaniyle. kata dışta tutarsak sonrakileri, sonrakileri arkadaşlar biraz es geçmişler daha doğrusu e, Burhan e, sanki tefsirde kelamda nasıl olsa kullanılıyor demişler özgüven var yani biz nasıl olsam fe tu sağlam Müslüman sağlam düşünür sağlam yazar sağlam çizer cedelde e, kelamcıların yöntemidir nasıl olsa o iyi kullanılıyor hatabede de vaizlerimiz müftülerimiz e, kürsüyü kullananlar ettiğini nasihatün e, değil mi e, yumuşak üslupla anlatıyorlar zaten şiire de biraz edebiyatçılar zaten işin içinde bir de e, biraz muhteva farklılığı vardır. İslam filozoflarının şiire bakışıyla, Aristo'nun şiir. Çünkü e, dil de e, dil ve kültürel ögeler de araya girdiği için biraz da Aristo'da tabii politeizmin de etkileri var. O mitolojik dönemin e, şarkıları, şiirleri, sahnede konuşulanlar, dramlar, trajediler İslam kültür dünyasına aynen aktar aktarılmamıştır. E, değil mi? Çünkü biraz... E, bizim kültür dünyasına aktarılırken kendi kültürel özelliklerimiz de ister istemez o mantık konularına sindiriliyor, sündürülüyor. Bunu unutmayalım ya. Aristo aynen alıp tıp atıp tamam alınıyor ama biraz da kendi kültürümüze adapte ediliyor. Örnekleriyle, anlatım tarzıyla, işleyişiyle, hele hele dil özellikleriyle, Arapça dil özellikleriyle değil mi? Fahrabi'ye muallim sani denmesinin e, gerekçelerinden birisi bu zaten. Değil mi? E, tab yani, Tabii. Mesela şöyle. tasavvurat ve tasdikat şeklinde mantığı yani yeniden e, düzene sokan, o, dokuzuncu bölümü de muhtemelen e, ekleyen Farabi. Tabii. E, bu önemli. Tabii. Şimdi arkadaşlar, e, şunu sorabilirsiniz bize. Hocam anladı konularını da. Tastikat, tasavvurat. Amacı da zihni yanlışa düşmekten koruyan bir fendi, bir aletti. Fen deyince bir aynı zamanda bilim anlaşılıyor. Sanat deyince teknik kısmı anlaşılıyor. Hocam güzel anladık. Ve kavramların yerini, önermelerin yerini, kıyasın yerini anladık. Ve bunların alanı olan Burhan Cedel hitabe şiir safsatayla çatlat biliyoruz. Güzel de, yani bunlar olmadan, mant yani biz felsefe yapamayız mı yani? Yani yani niye Müslüman filozoflar buna gerek duydu? Arkadaşlar ben bunun İslam kültürü dünyasına mantığın e, intikali konusunu e, hem e, e, dini gerekçelere hem sosyal kültürel nedenlere, hem entelektüel, bilimsel nedenlere, hem de coğrafi nedenlere bağlıyorum. Bir defa İslam ulusları kısa zamanda yayıldı. Geniş coğrafyaya, üç kıtaya yayıldı. Orada farklı kültürlerle orada Ve karşılaştırılan bölgelerdeki dil, din, düşünce karşı tarafa, telkin edildi veya Müslümanlar e, İslam'ı yayma e, ve tebliğ etme e, gayretleri arzularıyla onlara kendi dinlerini kendi dilleriyle anlatma, kendi yöntemleriyle, muhataplarının ve muarızlarının e, anlayacağı dille anlatma gereği duydular. E, baktılar ki bunlar felsefi bir uslu, mantık kavramları kullanılıyor ister istemez bu bilimsel bir zaruretti iletişim kurmak için sonra kültürel bir nedendi eğer onlara cevap veremezsen Müslüman kendi dininden soğuyabilir kendi e, e, e, e, e, aidiyetini ve bir yabancılaşma görebilir arkadaşlar Bu bugün de böyle geçerli hala geçerli yani. efendim e, ve e, bir de e, bilimsel bir Kur'an ve hadis motive ediyordu arkadaşlar. Bak bugün bugünkü bazı şey, yobazlara bunu anlatmak lazım. Yobaz dediğim yani e, e, karikatörize ettiğim yobaz değil. Yobaz hakikate kabulde direnen kişi demektir. Bugün adam e, menfaati için veya prestiji için veya popüleritesi sarsılmasın diye bazen vurun abalaya diyor. Felsefeyyadır diyor. Mantıkçıyı küçümsüyor. Mantığı küçümsüyor. Bize şu yeter diyor. Bize bu yeter diyor. Değil mi? Asla arkadaşlar İ, hikmet müminin yetik malıdır. Nerede bulursa alır. Fuzma safa da'ma keder. Evrensel bir ölçüdür. İyi olanı, iyi işimize geleni güzeli alacağız. Kötüyü ne yapacağız? Bırakacağız. Kur'an arkadaşlar hayran bırakıyor tefekkür, tezekkür, tedebbür, taakkul, basiret, semi, basar, ulünnüha, fıkh etme, teap, ibret alma, nazar etme, bilme. 750'ye yakın ayet bu vurguyu yapıyor. Buna rağmen, bu kadar malzemeye rağmen, ya düşünme, gel bana o <gülüyor> Efendim benim mezhebime, benim meşrebime, benim rengime, benim efendim yoluma illa gel diye dayatmak bu yozluk-yobazlık olur arkadaşlar. Kur'an büyük bir evrensel açılım yapıyor. Bunun için 10. asır, Farabi'nin bulunduğu asırda İslam Rönesansı diyoruz. Valla gayrimüslimi var, mecusisi var, Yahudisi var, askeri var, saraylısı var, efendim idarecisi var. Alimi var, velisi var, tasavvuf ehli var. Hepsi mecliste. Öyle bir tartışıyorlar ki. Hüveyhiler zamanına bir bakın tarihte. Değil mi? Sayrafi evet. ve, ve e, e, meclisine bir bakın mesela yani. Adıdüt devlenin değil mi? bir Dönemini bir inceleyin bakalım. Böyle harul harul işte sosyal zorunluluk, entelektüel zevk, idarenin biraz da teşviki, Halife Memun, Muhtasım, Harun Değil mi? teşvik. Mansur. Gibi. Yani ha Mansur. Haliyle devlet desteği de tabii önemli yani. Bir fikrin inşasında. Mesela arkadaşlar, haliyle entelektüel zevk, yani halife memur rüyasında Aristo'yu görüyor. Misal yani. Değil mi? E, ve Bir de e, bilimsel zorlamalar. Yani e, millet e, aya sen yaya olamazsın. Bakıyorsun ki e, Cündüşapur'da efendim e, bugün Antakya'da efendim İskenderiye'de efendim e, e, Harran'da Öyle, öyle, öyle, öyle konular tartışıyor. Dil konuları, mantık konuları, matematik konuları, astroloji, astronomi. Sen onlara yabancı kalamazsın. Hatta onlar senin cemaatini, inananlarını bile etkileyebilir. O veya sana taarruz ediyor. Senin fikirlerine, düşüncelerine karşı çıkıyorsa sen de onun enstrümanlarını, sen de onun aracını kullanacaksın. Onun kullandığı dille konuşmak durumunda olacaksın haliyle bu bir noktada fikri zorlamada olabiliyor bilimsel gelişme de olabiliyor bir de Müslüman entelekte zevki gereği arkadaşlar yani bu yeni bir şey bulmuşsa onu alır kendine de adapte edebilir yani Müslümanın efendim öyle hiçbir kompleksi olmaz zaten Kur'an'da hadis de bunu öğütler şimdi soralım bizim ee, bazı böyle e, ön yargılı olanlara peygamber utbu bilmeveler biz sınna. neyi kast ediyor? Çinde de olsa ilmi talep ediniz el hikmetu zallatül mümineyine vajdeha akazha hikmet müminin yetik malıdır nerede bulursa onu alır bunun anlamı nedir yani? Hı? Bunun anlamı nedir yani? Hı? Hatta ne güzel Mehmet Akif diyor. Alalım garbını ilmi, alalım e, ilmini, i̇lmini garbını, garbın. kendini, değil mi? Hı hı. Yani yani ya, alacağız teknolojisini, ilmini. E, ama e, ahlaki zafiyetlerini, yaşantı tarzını, değil mi? E, e, almak zorundayız. Kendi kültürel değerlerimizi, bir milli manevi değerlerimizi koruma adına onlara e, efendim e, rezerv koymak durumundayız de hocam Müslümanlar zaten bu kadim bilgeliği Hz. Adem'e vahyedilmiş isimler olarak düşünüp bundan peygamberler aracılığıyla, peygamberler silsilesi yoluyla insanların çeşitli medeniyetlerine hı hı. sirayet etmiş bir bilgelik olarak da düşünüyorlar. Aslında çok da yabancılamıyorlar yani, mı alırken de. E, tabii. Evet. E, e, bir de Kur'an'a aşina olan e, e, Muhammed kardeşim buna evet. karşı çıkamaz çünkü Kur'an'da bakıyorum şaşırıyorum ya ve evet. Allame Ademe Esme kavramları anlatırken ben bunun üzerinde nasıl durmuyorum? Evet. Allamehul Beyan Nun Bel Kâmi ve Maesturul değil mi? Tamam. Satırlarda olana yemin ediyor, Kaleme yemin ediyor. Ona beyanı öğretti diyor, değil mi? Evet. Misal. وَذِنُوا <Vezinu> بِالْقِصْتَاسِ <bilgıstasin> müstakim, قَدَّرَهُ <Gadderahu> takdira, Ölçtü, biçti, tarttı. Neyi? Biz de düşünce objelerini, fikirlerini, fikirler arasındaki ilişkileri ölçeceğiz, tartacağız. Evet. Bu kadar her şey bir ölçüye göre ve külleşeyi halakna bir kader. Her şey bir ölçüye göre yarattıysa biz de konuşurken bir ölçüye göre konuşacağız. Evet. Ölçeceğiz, biçeceğiz, tartacağız. Hatta ağır, nitelikli olanı tartalım, hurhani olana heveslenelim, bilimsel olana, evet. sonra cedeli, sonra katabi sonra şiir ses ve bunun yanı sıra safsati olanı, mantık yardımcılarını da bilelim de oyuna gelmeyelim Hı. veya başkalarının tuzağına düşmeyelim, evet. fikirleri rahat tartalım, değil mi efendim? Evet. Veya başkalarının yanlışını hemen işaret ederim, hop yemezler diyelim. Biraz argo oluyor ama canım <gülüyor> yemezler bu mantıkta bunu bu yanlış. Biz bunu efendim benim bir oğlan var şeyde şimdi yüksek lisans yapıyor medeniyette ilk bir şey olduğu zaman baba biz buna mantıkta şunu deriz diyor. <gülüyor> o şey olmuş. Belli başlı tırnak içinceki cümlelere ne diyorduk biz? Yani evet. şey de var. Aynen tekrarlanan. Aynen, tamam. aynen değil de bir şey olmuş. Bir şey, bir şey diyorlardı yani. Evet. Sıkça aynen tekrarlanan şey ya. Anladım hocam. Anladım. Ee, efendim. Biz buna mantıkta şu yanlış demek durumundayız arkadaşlar. Mantıkta biz buna şu yanlış demek durumundayız. Şimdi bir de arkadaşlar, İslam e, felsefecilerinin mantıkla dil arasında sıkı bir ilişki kurduğunu da ben altını çizerek size söylemek durumundayım. İyi bir mantıkçı aynı zamanda iyi bir dilci değil de Caner. Evet hocam. Çünkü iyi bir mantık inşası için iyi bir dil altyapısı şart. Yani Hı -hı mantıksal düzgünlük önce önce önce Sentaktik düzgünlükten geçer yani senin cümlen düzgündeyse ise güneşin altında yeşil yaşıyor kayman bir paralel ne demek ifadeleri kullandım ama bir yargı bir anlamlı bir cümle çıkmadı, çıkmadı. Onun için ben mantık yürütebilmem için önce bir. A-B'dir, bdir Ya-A, Ya-B'dir. Ya -A -A en çok kullanılan ifade formlarıdır bunlar. Değil evet. mi? Bunlardan Bunu, birini kullanmam lazım. Belagatla e, mantık e, iki önemli alet olarak düşünülüyor Müslüman Kürtoklarca. Bunların mutlak surette sağlam olması e, isteniliyor. Hı -hı. E, sanki Zaten o belagat kavramının o, e, köküne indiğimizde de yetkinleşme, anlama çıkıyor ya bali olma ifadesi de oradan evet. geliyor. Bir anlamda dilde yetkin olmak, aynı zamanda düşüncede yetkin olmak gerekiyor. Evet. Aksi takdirde kem aletle kemalat olmaz deniyor. Yani sonuçta hedef kamil olmak. Tabii tabii. Hı -hı. Bak bu ana şu var. Gramer biraz ulusaldır, biraz mahalli kalır yani. Bir ulusa hastır. Mantık daha evrenseldir, evrenseldir. Evet. Yani A ise B'dir, A'dır, B'dir. Arap da aynı formda kabul eder. Ee, Alman da, İngiliz de, Fransız da, Türk de. Bu bir evrenseldir yani. Ama Hı. cümle kalıpları, gramatik incelikler ve düzen ulustan ulusa değişebilir. Türkçenin mantığıyla veya söz dizim kuralıyla, Almanca'nınki, Arapça'nınki mesela farklıdır. Evet, Şimdi bu dil-mantık dil, arasında çok sıkı bir ilişki kurmayı belirttikten sonra bir de şeyi söylemek durumundayım ben. Bazen mantığa karşı koyuşlar, biraz taassubun sonucu olmuştur. Biraz e, yabancılardan geldiği için bir yadırganış arz etmiştir. Hmm. Hem kavramları itibarıyla hem de mütercimleri itibariyle Süryaniler biliyorsun e, Nasturiler e, Yunanca'dan ve Süryanide ve Pehlevice'den bazı hmm. mantık metinleri çevrilmiştir. Yabancıların çevirisine biraz bazen yer diğer kuşkuyla bakılmış hmm. o dönem. Ve bir de adam kısır düşünüyor yani, bu bana yeter diyor yani. Veya şeydir peygamber döneminde mantık mı vardı diyor. Mantıksal işleyiş mümkün vardı ama adlandırma ve sistemleştirilme hali yoktu. Yoksa peygamberimiz, kim bilir kaç defa ehtakta demişti. Evet. değil mi? Yanıldın, sen yanıldın, hele dur bakalım, bu böyle değil demiştir ve, de, ve kendisi de çok rasyonel, çok sağlam gerekçelerle e, kararlar almıştır ve yanlış ve eksik ol, olanlara işaret etmiş ve yer yer kendisi bile tarz değiştirmiştir. Hatta evet. gayet de e, onu tahsiye etmiş, düzeltmiştir yani. Yani... Evet. De, e, Tabi mantığın böyle Nevevi, Suyuti, İbn-i Teymiye tarafından Aristo mantığının bir şeyi düzeltmek durumundayım arkadaşlarıma. Bunların karşı koyduğu mantık arkadaşlar Aristo'nun mantığıdır, Aristo mantığıdır ve dedüksiyondur. Onlar ve Yeni Çağ'dan itibaren başlayan Aristo'ya karşı bir e, muhalefet, dediksiyonu yeterli görmemedir. Mesela i̇bn Teymiyedir ki biz biz temsil ağırlıklı gitmemiz lazım. Bu Kur'an'a uyan budur. Nas mantığı diyor buna. Hmm. Değil mi? Yani analojik bir şey. Ha. İşte tart ve akız kıyası. Sizden evvelkiler peygambere uymadılar, onların başına şunlar, şunlar geldi. Eğer siz de böyle yaparsanız, onların başına gelenin bir misli de size gelir. Evet. Veya siz onlar gibi davranmıyorsunuz, art, e, aks kıyası. Öyleyse onların başına gelen sizin başınıza gelmeyecek tart oldu bu da, Değil mi? Bak, evet. Kur'an'da işleyiş budur diyor. Ee, ve biz mantığı Kur'an'dan, e, Kur'an'ın yönteminden, analoji, temsil yönteminden çıkarmamız lazım diyor. Fransız Bacon da yeni çağdan itibaren, Neil Organum'da. o da endüktif metode, metoda ağırlıkla e, yön veriyor ama Müslüman yani mantıkçılar ağırlıkla yine klasik Aristo mantığını sürdürmüşlerdir. Yeni çağdan bolla itibaren e, modern mantığa Mesela Ali Sadat bile yüz vermemiştir, o bizim fazla işimize yaramaz, cebir mantığı, sembolik mantık diye. Biz de ilahiyatlarda genelde klasik Aristo mantığını okuturuz. Aristo mantığı üzerindeki böyle kuşkuları şunları bunları def etmede ben öğrencilerime şunu da söyleyeceğim. Gazali'nin apayrı bir rolü vardır. Gazali mantığın temelini Kur'an'dan yola çıkarak tesis etti. Mantığın temeli Kurandır. Cebrail vasıtasıyla Peygamber'e Allah'ın öğretmesi yoluyla bize intikal etmiştir diyor. Ve arkadaşlar orada üç üç tane yöntem e, söyler bize El Kistasul Mustaqim'de. Dört tane baba büyük çaplı mantık kitabı vardır. E, Gazali'nin. Gazali büyük kişidir. Hakkında bazı spekülasyonlar yapılıyor, onun için söylüyorum. E, bir defa Mustafa adlı e, fıkıh usulü kitabının 65 sayfası e, mantığa, e, mantıkla ilgili ilme giriş. Ve orada 11. sayfada men la bil mantık la sigateli meşhur popüler cümlesini kuruyor mantık bilgisi olmayanın ilmine güven olmaz. Bu. Sonra evet. miyarul ilim mihakkün nazar, el kıstasül müstakim, el müntehal fil cedel. ondan sonra ve aklın ilkeleri diye vesaire daha ihya da ilim bahsi vesaire vesaire gazale hakikaten düşünsel bir yöne ve kelama mesela kelamı yeterli görmese de El İktisat Fili İtikad çok güzel okunacak bir kitaptır. İhya ihyanın ahlak kısmı ilim kısmı ve birçok yönü hakikaten ciddi ciddi okunacak kitaptır. Arkadaşlarıma tabii ki öneriyorum. Burada üç tane yöntem çıkarıyor. Adalet iltizam ve te'anüt. Adalet yüklemli kesin kıyasın. Üç şekli. Adalet. Dengeler böyle değil mi? Öncü sonuç ilişkisi böyle dengede. Değil mi? Yüklemli kesin kıyasın birinci şekli. Her A, B'dir. Her C, A'dır. Her C, B'dir. Veya hiçbir A, B değildir. Her C, A'dır. Hiçbir C, B değildir. Bak mesela bu birinci şekil. Değil mi? Her insan ölümlüdür. Efendim. Efendim. Sokrates de insandır, Sokrates de ölümlüdür hiçbir mümin ateist değildir. Caner hocamız da mümindir, Caner hocamız da ateist değildir. Bu kadar, bu kadar yani. Veya hiçbir ilahiyatçı deistliğe alkış tutamaz. Caner hocam da ilahiyatçıdır, Caner hocam da Deizme alkış tutamaz, Bak. değil mi? Bu da yine birinci şekil. Buna adalet sistemi diyor efendim. İkincisi ıı, iltizam sistem. Bak en çok kullandığımız günlük hayattaki sistem arkadaşlar. Hı -hı. Ee, bitişi şartı kıyas. Eğer korona günlerindeysen maskeye dikkat edersin. Korona günlerindesin. Maske takman gerekir. İltizam bak gereklilik diyor Gazali buna. Ee, değil mi? Gereklilik diyor. Ee, üçüncüsü ise taanüt. inatlaşma. Yani... Birbirini götürme. Ya A ya B'dir. A'dır, B değildir. B'dir, A değildir. A değildir, B'dir. B değildir, A'dır. Bir şeyin, bir alternatifini onaylamak, diğerini reddetmeyi gerektiriyor. Diğerini reddetmek, bu yanına onaylamayı gerektiriyor. Şu anda ya felsefe anlatılıyor ya mantık. Mantık anlatılıyor, öyleyse felsefe anlatılıyor. Şu anda ya Emiroğlu konuşuyor ya Cumhurbaşkanı konuşuyor. Emiroğlu konuşuyor öyleyse Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından bahsedemeyiz. Bak buna da teanüt diyor. Ve bu üçü de üç yöntemde Kur'an'dan örneklendiriyor. Kur'an'dan örnekleniyor. Evet Gazali'nin Kur'an'dan çıkardığı kıyas tabi tabi yöntemleri. Bunlar Değil evrenseldir diyor. Zorunludur ve Cenab-ı Allah'ın öğrettiğidir. Nas mantığı bu? Bu kadar. Nas. Evet. Nas'tan. Hocam e, süremiz tam bir saat oldu. Evet. Şu an itibariyle. E, ekleyeceğiniz bir şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Yoksa arkadaşlar... Yok askersiniz. ben e, biraz soru için günümüze doğru ne, ne, gel, ne gelmiştir kısa bahsederdim ama yok vaktimiz doldu. Evet vaktimiz yok hocam. E, ama soru soranlar varsa memnuniyetle alırım. İnşallah. E, arkadaşlar e, hocamız konuşmasını bitirdi. Sorularınızı e, alalım isterseniz, e, kısa kısa, e, bir 10-15 dakika kadar e, sorulara vakit ayırabiliriz, buyurun. Müsaade var mı? Buyurun hocam. Evet. Abdullah Demir, teşekkür ederim hocam dinledik, e, güncele gelecektik, vaktimiz yetmedi, siz de bahsetmiştiniz. Günümüzde farklı mantık modellerinden bahsediyoruz bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz hocam? Ya e... Şimdi temel olan bizim klasik mantıktır, Aristo. Çok değerli mantıklardan bahsediliyor. Bir de e, e, ihtimaliyet mantığından bahsediliyor. E, e, bir de e, cebirsel mantıktan e, bahsediliyor. Ve bir de e, Müslüman bir e, İranlı'nın saçaklı mantığından askerizade. Saçaklı mantık, bulanık mantık diyorlar. Yani siyahla beyaz, biliyorsunuz iki doğru yanlış esasına doğru, kurulur yani klasik aristomantı. Bu saçaklı mantıkta veya fuzi mantık. Buna ne diyelim bazen bulanık mantıkta diyorlar. Yani duru, bulanık veya duru, dur olmayan arada biraz flu yani griler. Siyah, hı hı. beyaz, biraz da gri var. Bunun faydası şöyle olabiliyor ama aslında onu biz şeyle de, e, klasik ne kipli mantıkla da biz onu defedebiliyoruz şey yapabiliyoruz yani. Hı. Farzdır, vacittir, bir de muhtemeldir, mübahtır. E, anlayışıyla da çözebiliyoruz. Yani bir şey ya, ya, ya e, haramdır ya helaldir biraz mekruh da olabilir canım var bu bunu bunu mekrufluğunu e, e, bizim klasik şey, mantıkta da ifade edebiliyoruz klasik mantıkta da ifade edebiliyoruz yani efendim bu doğru yanlış tamam ama diğer Hı. alternatifler üçüncü şıkkın imkansızlığı ne artı bir e, Abdullah ne artı bir mesela bir suya ya soğuk ya sıcak diyemeyiz kaç tane var? soğuk sıcak ılık var o zaman ne deriz hatta kaynarı da atalım bir su ya soğuktur ya sıcaktır ya kaynardır ya ılıktır bir beşincisi olamaz yani bunu evet. da ifade edebiliyoruz ama şu durum var farklı mantık anlayışları Bir bileyim yani o da bir yaklaşımdır ama benim yine dersin başında bilmiyorum Abdullah kavuştun mu e, mantık e, köşelidir karelidir Normatiftir, çok fazla zorlamaya gerekiyor, yasaları bellidir yani, ölçüleri bellidir, efendim, e, yani e, belki şeyde fuzi mantığı, ben biraz da doktora da çalıştırıyorum, çok akademik konulara bu derste girmedim, e, bu şeyde e, e, e, robotlarda veya e, yeni bir doktora öğretim var matematikçe şeyde belki bu kuantumda olabilir Şeyde kullanıl, kullanılmaya açık yani. Bu ne diyelim bu robotlara yapay zeka. Yapay zeka hocam. Yapay zekada evet yapay zekada. Çok şey okuttum. Okuduktan çok derin bir alan ama o yapay zeka alanı arkadaşlar. E, tabi. Bu ilahiyatlarda değil de belki diğer teknik alanlardaki matematikçi ve mantıkçı arkadaşlarımızın işi. Ben biraz da zorlandım doğrusu. Abdullah, bilmiyorum. Abdullah Hocam, Kelam Hocamız. Hocam. <gülüyor> Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde. Bu Oku Okut Derneği'nin de kurucusu, başkanı aynı zamanda. Maşallah. Kelamcı. Allah, Allah gayretinizi artırsın. Eyvallah. Caner ya da şey ya canım, kellimun nasa alakadere ukuluhum diyor bizim dinimizin. İnsanlara, şimdi hem öğrenci hem akademisyenler şimdi burada oldu değil mi? Ben onun için böyle öğrencilere hedefleyerek biraz bir fazla yormamaya çalıştım ben. Evet. Yani ben yani hususen yani. Abdullah Hoca'yı tanıtmak istedim hocam evet. size de. Böyle içimizde <gülüyor> akademisyenler olsaydı biraz daha üst perdeden konuşulduk. Sonra <gülüyor> da bulunmasın, Abdullah Demir bize lisans seviyesinde bilgileri söyledi diye. Evet, da... Da... <gülüyor> Önceden hocamızla böyle sözleştik, yani seviyeyi biraz ortalama bir şey olarak edeyim. belirledik. Tabii, tabii. E, çünkü de... lisansı okuyan öğrenciler var, lisansı evet. henüz bitirmiş olanlar var. Bu seviye iyi hocam. Teşekkür ederiz. Tabii. Hı. Hatta ben bu telazüm, teanüt derken bile biraz çekindim yani. Evet. Teadül, adalet, telazüm, gereklilik, teanüt, Sıtlaşma. Yani biri varsa öbürü yok. Yani bunları açıklarken bile Arapça bilmeyen için belki zorlanır. Onun için ekber, evsat, esgar ölçü demedim yani Kazani'ye ya göre. Eyvallah. Daha özel konuşuruz. Ama yapay zeka üzerinde hakikaten yani şey gibi çalışanlarımız, aziz hocamız gibi çalışanlarımızın olması lazım. Hı. Yani Sadece, hocam klasik mantık daha çok ya ya mantığı diyorlar hani kısaca. Ya şöyle ya böyle ya doğru ya yanlış. İşte modern bu mantıklarda biraz daha hem hem mantığı anlayışı var. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Bu biraz Hı. da bu kuantum fiziği ile alakalı sanki. Tabii. burada tabii. işte parçacıkların e, hem dalga olarak gözükmesi, hem parçacık olarak gözükmesi, yani aynı anda farklı pozisyonlarda gözükebiliyor bir nesnenin en küçük e, yapı taşı. Tabii. Dolayısıyla atom e, üstü dünya ile atom altı dünya arasında biraz fizik kanunları bile değişiyor, mantığında evet. değişmesi gayet normaldir diyelim hocam. Tabii, tabii, Hı? tabii. Ya. Evet arkadaşlar çekinmeyin arkadaşım. yani 2-3 dakikamız daha var. Buyurun. hocam benim bir sorum vardı. Evet. Ee, İbrahim hocam öncelikle çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Ee, ben eee İstanbul öğrencisiyim hocam. Doktor aşamasındayım. neden nedensellik Hı. üzerine çalışıyorum genelde. Sesim Hı. geliyor mu hocam? Evet. Yani, nedensellik üzerine çalışıyorum genelde hocam. Ee, şimdi biraz evet. matematik ve bilim felsefesine de kayıyor okumalar. Ee, nedensellikle ilgili geçen de bir çalıştan yaptık Süleyman Demir Üniversitesi'nde. Hocalarımız evet. şimdi nedenselliği, hani biz e, Osmanlı'da işte devraniden falan filan bugüne kadar getirdik nedenselliği. Mesele dayandı dayandı hocam matematik tahlilde. Hani bizim sunduğumuz e, işte kudüs delilleri, imkan delilleri, burhanı tatbik, burhanı ceza Matematikçi bir hocamız bunların boşluklarından bahsetti bize. Burada da bir hmm. ışık yandı. Acaba şimdi felsefe ile matematik, felsefe ile fizik e, gerek bunların işte öklet dışı geometriler, kuantum fiziği, fizik ve matematik bugünkü geldiği modern e, modern halle ikisini bir harmanlasak, acaba bir interdiscipliner bir çalışma yapsak, mesela tanrının varlığının ispatlanmasını? E, matematiğin bugünkü işte sonsuzluk e, teorileriyle bağdaştırsak acaba biz e, Tanrı'yı yine e, aynı şekilde e, gösterebilecek miyiz varlığını acaba? Yani bu çalışmaların sizce bu analizin e, ontolojik bir temeli olur mu? E, yani yapılsa e, yapım, yapılma olasılığı var mı hocam? Öncelikle onu sorayım size. Şimdi yani... E... Şöyle bir risk ama o yani, sebepler zincirini, ihtimalleri artırarak sonsuza doğru yürütmek. <Gülüyor> Belki işi biraz bulandırır diye biraz kaygı taşıyor gibiyim ben yani Rabia. Çünkü yani kelamdaki o sıkı ilişkiye, gerçi orada da çok sıkı ilişki yok. Sebep-sonuç ilişkisi var ama bu tabiatta zorunlu değil diyor e, ...Gazzali de öyle söylüyor, Hı. Emil Butroks da öyle söylüyor biliyorsun, Çağız'ın şartıyla. E, ama yani hmm, nedensellik, şimdi hudus e, ve ne, hudus tabi tabii nedenselli, nedensellik e, her olayın bir nedeni vardır. Alem de ortaya çıkmış, tekevün etmiş, oluşmuş, onun da bir nedeni vardır. Nedenselliği Hı. kaldırırsan tabii bir sebebi... Hatta muharrike evveli, değil mi, yani metafiziği bile neredeyse yatsır oluruz yani. yani nedensellik güçlü de burada tabi olaylarda nedensellik zorunlu görülürse o zaman mucizeleri açıklamada zorlandırırız. Karagazali'nin şey yavrum oydu, sıkıntısı. Değil mi? eğer hı hı. ateş yakıyorsa, ateş ile yakma arasında bir nedensel zorunluluk varsa İbrahim niye yakmadı? Eğer ateş insanı yakar, su insanı boarsa, Musa Aleyhissalam niye bo olmadı diye şey ile taifesiyle beraber Kızıl Denizi geçti, değil mi? Yani hı hı. deniz durduğu yerde niye yarılsın yani, değil mi? Mujizelere imkan açmak için bu efendim nedensellik e, zorunluluğu ortadan kaldırılıyor. Ama Rabia'cığım ben nedenselliği kaldırırsak bilimi de çok kadük duruma düşürmüş oluruz yani yani yani yani nedenselsiz bir e, teori bir gelişme yani bilimin de vazgeçilmeyeceği bir şey yani yani ama daha ötesi daha ötesine özel bir kafa yormam lazım Rabia yani Tamam, şimdi <gülüyor> e, mantıkta da yani Aristotoda işte gerektiğinde bizim filozoflarda da görmüştür yani aksiyomlar işte geometride de var öklid geometrisinde. E, şimdi onun dışına çıkıldığı zaman e, her şey bir e, matematikçilerde bir, bir bulanık bir yere geliyorlar. Yani acaba biz o zeminde de yine e, hani Tanrı'nın varlığının delaletlerini bulabilecek miyiz? Ee, şu an hani Aristomata bizim için çok güvenli. Hep bize sormuştur hani Aristomata'nın acaba hani biraz dışına çıksak aynı kelamı biz inşa edebilecek miydik? Aynı felsefi düşünceleri biz inşa edebilecek miydik? Aslında soru bu. Şimdi hocam e, en son e, şu müzakereye varılıyor. Hı. Hani yeni bir Kur'an ortaya Hı. koymak. Evet biz e, medeniyetimizi, geçmişimizi tahkik ediyoruz. Şurada yetersiz miyiz noktasına geliyoruz. Evet onlar böyle böyle demişler. Peki şimdi biz ne yapacağız? Hani bir yeni bir Kur'an ortaya koymak için, e, bugün Batı şunu yapmış, işte e, kuantum fiziği burada, matematik bu noktaya gelmiş, İslam ilimler burada. E, hani e, biliyoruz, Batlamyuk fiziğiyle sudur teorisi e, oluşmuş, bugün gezegenlerin bile canlı olmadığını biliyoruz. Hani bunları harmanlayarak biz yeni bir noktaya varabilir miyiz ya da biz ne yapmalıyız bu noktada? Yani yeni, tabii ilim, e, ilimde son taş konmuş değildir, hep böyle tuğlalar üst üste gidecek, bir ilerleme olacak ama ya, ya evrensel bir ölçüler var. Yani bunu ne etsen bunları? Klasik diye bir kenara atamazsın. Yani e, formel nedeni, e, maddi nedeni, amaçsal nedeni atamayız ki biz. Değil mi Caner? Yani e, Aristo'nun dört nedeni bu. Hı -hı. Yani formel neden, hareket ettirici neden, maddi neden, amaçsal neden. Şimdi Hı -hı. abi ya, sen bunların hangisini yatsıyarak dış dünyayı açıklayabilirsin bana? Evet, Kendi varlığının da dahil yani. Evet. Şimdi evet. yani, değil mi? Annem babanı, annem babanın nikahını, senin değil mi etin kemiğin kanını ve iyi bir insan olma, değil mi tez yapma, okuma amaçsal nedeni, güzel bir insan, İslam olma. Hedefini <gülüyor> kaldırırsan sen ortada kalır mısın acaba yani? Ama bazı eklemeler, tabii ilim ilim yavrum, ilim böyle gelişecek, inkişaf edecek. Ama ben şunu da görüyorum, bilimi adam olarak yatsamayın beni yani. Bazen artistik, bazen hevesler, bazen caka satmalar, bazen böyle fiyaka için de bazı çıkışlar, aykırı şeyler söyleyenler de yok değil yani. Ama özellikle sosyal bilimlerde, bu fen bilim, şeyde, tabiat bilimlerinde, teram bilmiyorum, onlar daha nesnel tabii sebebiyle evet. meslen yani ama bu e, sebepliliği de çok e, iç, e, çok böyle uzatarak nedenselliği yeni bir teori. Vallahi bilmiyorum. E, okumak, araştırmak lazım Rabia. Yani yok olmaz değil de istedi batmayız ama ana e, rukun ana e, Şeyler var ortada, bunları kaldıramayız. Ana kolonlar, Caner, binanın evet, kolonları var evet. ama yeni gelişmeler ışığında bunlara kat atarsın, balkonlar çıkarsın. Hı hı. Onlar, Rabia, yavrum çalışmalarınızla alakalı. Onlara şimdi doğmamış çocuğa da don biçmek doğru değil. İlimle kapıyı kapatamayız yani. Yok olmaz diyemeyiz. Tamamdır hocam. Teşekkür Teşekkürler. hocam. Tamamdır. Arkadaşlar başka sorusu olan arkadaşımız var mı acaba? Son bir soru alabiliriz. Yok. Hocam ben size çok teşekkür ediyorum. ağzınız yani, sallı. Ben sana sorayım. Hedeflerin beni, neler <gülüyor> <gülüyor> neler düşünüyorsun? Ayda bir mi yapıyorsunuz bu programı? Hocam iki haftada bir yapıyoruz. <gülüyor> Geçen sezon haftalık olarak başlamıştık. Hı. Sonra iki haftaya e, aktardık. Şu anda öyle her iki haftada bir pazar günleri, akşam sekiz buçukta yapıyoruz. E, İslam felsefesi okumaları dediğimiz için, e, tabii geçen sezonda on dört haftalık bir okuma yapmış olduk ve çoğunlukla klasik dönemi Hı. bitirdik, yani i̇bn Rüşt'ün e, de dahil e, okumuş olduk. Bu sene böyle bir geçen hafta i̇bn Sina'nın filozof yeminiyle başladık. Bu hafta da böyle bir mantığı dedim arkadaşlar bir tanısınlar, bilsinler İslam düşüncesinin önemli bir parçası olarak. Öyle başladık. Muhtemelen yine bir, bir hafta daha mantık yapacağız gibi görünüyor hocam. Böyle bir yapalım diyoruz. Böyle devam edeceğiz. İlerleyen süreçte işrak vasfesine geçmeyi düşünüyoruz. Hikmetül İşrak okuması yapacağız. Öyle planlıyorum yani. Hmm. Hmm. Mümkün, güzel. Bir de ben daha kalıcı, söz uçar yazı kalır Caner. Evet. Ee, evet. Yaşar Nuri, toprağı bol olsun. dedi ki benim kitaplarımı okuyun. Ben de diyorum mantık yanlışlarına baksınlar. Haydi onu da diyeceğim, ağır gelirse mantık yazılarına bir baksın öğrenciler. Mantık evet. yazılarına. Hocam bizim WhatsApp grubumuz var. Öğrenci arkadaşlarımız orada ekliler. Biz o grupta paylaşımlar yapıyoruz. Sizin zaten kitaplarınızı paylaştık. Klasik mantığı da paylaştık. PDF olarak. Okudular yani arkadaşlarımız. Okuy okuyacaklardır da. Ha, iyi, mantık güzel. yanlışlarını da tabii buradan sizin hatırlatmanız iyi oldu. Ayrıca Mevlana ile ilgili çalışmalarınızdan da Hı -hı. söz etmiş olalım. Hı -hı. Mevlana'da da Mesnevi'de mantık Hı -hı. yanlışları ya da Mevlana'dan alınma cümleler üzerinden mantık yanlışlarını gösteren hocamızın kitabı da var. Arkadaşları mutlaka okumak lazım. Çünkü hani kem aletle kemalat olmaz demiştik. Mantık bilmeden de iyi bir bilim adamı ya da iyi bir felsefeci olamazsınız. Dolayısıyla mantığı hakikaten çok iyi okumak lazım. Bir de hocam mantık felsefesinin de burada önemine değinmek lazım. Yani hı hı. mantığın da üzerinde bir meta mantık da Tabii yapmak ki. gerekiyor. Tabii yani man bu mantık dediğimiz şeyin içerisinde ne var? Yani akıl ilkeleri neler? İşte bu özdeşlik, e çelişmezlik, üçüncü halin imkansızlığı, zihnimizin çalışma esasları vesaire hangi kavramlar var? Kuramlar var. Bunları bir mantığın kendisini de ele alarak öğrenmekte fayda var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben e, tabii arka planını bilmediğim için. Hı. Yani öğrenciler ABC'de kalmasın. Yani kitaplarda da tanışsın için bunu söyle. Yoksa reklam için değil yani. Yok hocam olur. biz zaten hani Hı -hı. ön hazırlığımızı yaptık Hı -hı. hocam. Devam Hı -hı. ediyor. Hı -hı. Ben de Çok... başarılar dilerim. Yani sen yayından kalktığında şunu söyledim, arkadaşlar her şeyi sıralardan ummayın, sıralara aşın. Yani hmm. bir, bir çiçekle bahar gelmez, arı birçok çiçeği dolaşarak bal hmm. özümseyecek. Yani mantıkçıyı tanıyacak, felsefeciyi tanıyacak, dilciyi tanıyacak, kelamcıyı tanıyacak, tasavvufçuyu tanıyacak, siyaset hmm. bilimciyi tanıyacak. Tabii bunlardan bir çorba olacak, karman çorba evet. <gülüyor> yapacak. Fal yapmak önemli. Fal <gülüyor> <ha>, yapma. <gülüyor> ee, bir de şu aşamada biraz interdisipliner olmalı lazım. Evet. Yani bir, bir bir felsefeye giriş okumadan bir mantık okumadan bir felsefe tezi yapılmaz yani. Misal yani. Evet. Misali evet. yani. Hatta ahlak, Kesinlikle. Hatta kelam. Hele ilahiyatta iyi bir kelam altyapısı olmayan, bence iyi bir felsefe de yapamaz, bana göre yani. Evet, evet. Bunları öneriyorum, hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür edeceğim. hocam, ağzınıza sağlık. Hikmet yolunda bizlere aziz eylesin, kavi eylesin, hızasına nail eylesin, gecemizi ve geleceğimizi hayırlı eylesin. Olar razı olsun hocam, çok sağ olun. Bizi kırmadınız, davetimize icabet ettiniz. Çok güzel aydınlattınız bizi. Sağ olun, var olun hocam. Estağfurullah, görevimiz canım. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Arkadaşlar, e, bugünkü dersimiz burada sona erdi. Hocamıza da teşekkür ettik sizin adınıza. Hepinize ayrıca ben teşekkür ediyorum. E, i̇ki hafta sonra görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Tamam. Evet. Teşekkürler hocam. İyi geceler. Sağ olun. İyi geceler. İyi geceler, arkadaşlar. Arkadaşlar, iyi geceler. İyi geceler.